sarılsın sarılsın sarılsın sarılsın aklıma bak ağlama küçüğüm için ağlama küçüğüm tamam bundan sonra onu okuyorum ama bundan sonra onu okuyorum hadi ki hadi hadi She got a puss on the Ondan sarışım, <gülüyor> bir tutuş, oyin ki. taş. Sarışın var bu memlekette ya. Şubenim esmeriyim, bin var, nazı var. Herkes onun kıskanır, bir de var. var. Kıskanır, bir demek günahı var. De de Allah kıskanır, Allah güzellik vermiş. Hayatlar bu kışın Hayatlar bu günah açarlarım Ondan güzeli mi var Şık İstanbul toprağında mi var Malatya toprağında Evet Tamam da tamam.